Merhaba JT Squad. Kalanımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün JT'ye keşkeşma yapıyoruz. Evet, evet, evet. evet İsteriniz evet. ve yapıyoruz. <gülüyor> Size excited. Evet ya çok heyecanlıyız şu an. Mm -hmm. Size sorduk yani ne yapabiliriz diye. Mm -hmm. Ama biz de yani bir şeyler çözedik yani. Mm -hmm. Anlıyor musunuz? Mm -hmm. Ve böyle olacak. Mm -hmm. Bir komik videoya tepki vereceğiz. Mm -hmm. Ve yani Türkçemiz o kadar iyi değil ki. Mm -hmm. So, jt yani o gülünce Hı -hı. ve bize anlatınca Hı -hı. biz gülmeyeceğiz yani bilerek gülmeyeceğiz yani anlıyor musunuz Hı -hı. ve jt'ye söyleyeceğiz ki yani sürekli söyleyeceğiz ki ya bu komik değil ki bu komik değil ki <gülüyor> <gülüyor> onun tepkiyi görmek istiyoruz Okay um, evet <gülüyor> evet bu <gülüyor> evet. videoyu başlayacağız biz evet yani jt'ye JT evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> JT gidiyoruz şimdi ne pek Allah Allah gidiyoruz şimdi video yapacağız şimdi yani evet. ulaştığında. <gülüyor> ulaştığında ulaştığında ulaşımızda ya anladınız ya <gülüyor> Evet videoyu paylaş istersseniz um, abone ol Aha. like, video at. like at. ve videoya geçelim Talet şey gibi bir çay verebilir misiniz? Bana bir çay, bir kahve ya? Ver <gülüyor> <gülüyor> bir dakika hadi çay ve kahve için alıyor. Azum bolacak. Olmak Sophokles demek. <gülüyor> Nona da bir o zaman 1,5 taneye mi düştü? O zaman 150 vereceğim. O zaman 100 vereceğim. vereceğim. Ya Var sonra bana ne barıyorsun? bir. Çarpı 1. Güzel. 4. 3 çarpı 1 apartment 4. Tab Allah ye illana degayerte ali ana Penaltı, kalbim kalmadı sabrım tükendi bin bu kalbo bir şey umar bu cumada hayır çapayı durma yapma yapma Allah o ah İsfidan. Hay hayır. Can Şey, <gülüyor> <gülüyor> Bunu. Dolan sana şey yaptı. Yüzünü koydu. Ha ha ha. koydu. Can be. Biz ne ödül aldık? Hiçbir şey. Ne ödül aldık? Biz ne ödül aldık? Hiçbir şey bildiğim kadarıyla popüler de bir arkadaşım var özellikle sosyal medya fenomeni danlı biliç bir arkadaşım var özellikle bildiğim kadarıyla bir arkadaşım var. Özellikle sosyal medya fenomeni Danla Bilic. Belki onunla mesajlaşırsın. Belki değil onunla mesajlaşıyorum yani. Oha. Aslında guys are very close friends. Ego. Knows like she's popular, you know. Her name is Danla like, and then said maybe you guys can like text sometimes so it's not maybe I'll definitely text her and stuff but like there yeah, is close to she's close to the guy as in why are you trying to laugh I don't understand <coughs> it's not funny you know. ah okay you <coughs> really <coughs> <coughs> Gelirsen gel Amazon orman çocuğu senden korkmaz ve Gel timsa! Susma. Ne yapacağım? öyle. Ne bu? Di. Di. What? bu ne I was supposed kazandı. Kanca karşı önde Hazır. Hakkı kadar. Okay, why o bir var. attın Kimler gitmeliydi? isim vermek zorunda değil benim kendi çapımda. Yok, var. Yasin. Konuşabilirim galiba. Bana benim sen değil mi? Ben onu ben sorayım istersen. Eğer şey Evet, devam et. üzgünüm evet. gitti. Survivor gidecek. Survivor evrimi geçecek. Siz de bu evrimi görmek istiyorsanız beni izleyin. Beni buraya getirseydiniz bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya. Çok zor. Rezalet edik. Ama dostlar. We finally started with Tamam. Olur, Malum ülki mi satmıyor, adam gelene bak. mi Su yok, su Su. Meşhur lezzetlerinden biri empana da yiyecek. Hı? Ha Like we're going to do this thing. You know, you expecting everybody to expect it but like no one is talking. Everyone is just like so So one I'm like like just Sıfır reaksiyon. Sıfır reaksiyon. Arkadaşlar. En En Çünkü bunu söylediğimde hani sevinecek misiniz bir anda yoksa o ne diye bir düşünecek misiniz dedim? Çıt çıkmadı. Kazan sende bu. Sana buradan bir koyarım. Amir esmimi gibi bir. İç geçmediği için ben kendimi azik hissediyorum. Komik değil ya. I was boasting now. I'm from Adana. This, this, this, this, and this, and one slap. İç ismi geçmediği için ben kendimi azik hissediyorum. İç ismi geçmediği için ben kendimi ezik hissediyorum. Adınlarda kazanan kim olacak? Merak. Ya bunu izledik. Oh my god. Bir dakika kim kazandı? Protesto oldu. Evet. Who's kazan? Miguel mı? onun ekmek gibi. o zaman senin oynadığın da güçsüz. Eee gerçekten bu hiç komik değildi. Yani benim bazıları çok iyi anlatılmış ve komikti. Bazılar çok komikti. Bazıları komik değildi yani bana göre. Hiç komik değildi gerçek Neyse arkadaşlar lütfen abone ol, The takip edebilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz ve video, <gülüyor> ve video um, bir dahaki sefer görüşene kadar barış. Kondu baksın. Ya ne ismi? Başki Master Chef. <gülüyor> <laughs> why, why you sugar paste <gülüyor> di laf, ne? Ne diyen bu laka o funny? Ne diyen bu? Sen duw funny? Sen duw, sen duw bayır. Hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi ya ayki işte işte bu arkadaşlar <gülüyor> ama yani istedim tepki gelmedi ya Allah Allah oh wow. <gülüyor> <gülüyor> so surprised though but we didn't really do much we didn't do it well bye